Algoritma nedir? Algoritma, bir problemi çözmek için adım adım yürütülebilecek bir işlem setidir. Algoritmalar, girdileri işler ve çıktıları verir. Algoritmalar, programlama dillerinde kod olarak yazılır ve bilgisayarlar tarafından yürütülür. Algoritmalar, doğru sonuçları vermek için tasarlanmış ve test edilmiş olmalıdır. Dünyanın en ünlü algoritmaları hangileridir? Dünyanın en ünlü algoritmaları arasında şular yer alabilir. Google'ın arama algoritması, bu algoritma, internette arama yaparken kullanılan bir yöntemdir ve arama sonuçlarını sıralamak için kullanılır. Pagerank, bu algoritma, Google'ın arama algoritmasının temelidir ve web sayfalarının arama sonuçları içinde nasıl sıralanacağını belirler. TensorFlow, bu algoritma, Google tarafından geliştirilen bir açık kaynak kodlu yazılımdır ve derin öğrenme ve makine öğrenimi uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanılır. Neural Style Transfer, bu algoritma, bir görüntünün biçimini ve tarzını başka bir görüntünün tarzına dönüştürmek için kullanılır. Generative Adversarial Networks, GANS bu algoritma, gerçek görüntüleri benzeri yapay görüntüler üretebilmek için kullanılır. Alpago, bu algoritma, DeepMind tarafından geliştirilmiş ve Go oyununu oynayabilmekte, 2016 yılında profesyoneller arasında turnuvaları kazanmıştır. Adaboost, bu algoritma iki veya daha fazla klasifikatörün birleştirilmesiyle oluşan bir çoklu klasifikatördür. Bu algoritmalar sadece örneklerdir, dünya genelinde birçok algoritma vardır ve her alan için farklı algoritmalar kullanılır. İlk algoritmayı kim bulmuştur? İlk algoritma, 9. yüzyılda İslam matematikçisi Alkkarizmi tarafından yazılmıştır. Alkkarizmi, Aljabr-Valay Mukabih adlı bir kitapta, İslam matematik sistemi olan Aljabr, Restoration ve Al-mukala, Balancing işlemleri için adım adım yöntemler sunmuştur. Bu yöntemler aritmetik ve cebir işlemleri çözmek için kullanılırdı. Kitabın ismi latinceye algoritmi olarak tercüme edildi ve bu terim, bugün hala algoritmaların adı olarak kullanılmaktadır. Algoritmaların özellikleri şunları içerebilir. Belirlenmiş algoritmalar, adım adım yürütülebilir, ölçülebilir ve tanımlanabilir bir işlem seti olmalıdır. Sonuca ulaşabilir algoritmalar, belirlenen problemi çözmelidir ve sonuç vermelidir. Hacık, algoritma adımları anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır. Önceden belirlenmiş, algoritma adımlarının sırası önceden belirlenmiş olmalıdır. Sınırsız olmama, algoritma sonsuz adımda yürütülemez ve adımlar sayısı belirli bir sınır içinde olmalıdır. Gerçek zamanlı, algoritma, belirlenen süre içinde sonuç vermelidir. Etkili, algoritma, çözülmesi gereken problem için en etkili yolları kullanmalıdır.